Neyse siz nasılsınız arkadaşlar? boş verin beni. Ben anlatırım zaten. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Valla 12 gündür ne oluyor? Ne bitiyor? Hiçbir fikrim yok ha. Özlemişim be. Ben de özledim lan. Valla. Bir şöyle. Zaten biliyorsunuz. Şimo'yu kaybettiğimden, yani kaybettiğim hafta 5-6 gün neredeyse bilgisayara hiç oturmadım. Sosyal medyayı hiç açmadım. Ondan sonra ufak ufak böyle mesajlara bakmaya girdim. Ee, i̇şte o süre okudum mesajlarınızı İyi de geldi teşekkür ederim Allah razı olsun hepinize Ya yani ne kadar böyle toksikler moksikler laf da orada en toksi bile ondan önce böyle Mesajlar atmış amına varım yayın açsana sütürüm seni diyen adam bile böyle Bu kadar mesaj atabilmiş Şöyle bir şey olmuştum o gün kötü olmuştum yani Ama iyi geldi Hastane izliyorum niye lan geçmiş olsun dur ne demiş Cumartesi kalp krizi geçirdim. Seviliyorsun başı sağ olsun. Üstüncüm, geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede iyileşirsin. Çok özledim abim nasılsın? İyiyim. İyiyim çok şükür. Bir sıkıntı yok. Öyle yani ne diyeyim işte. İyiyim. Geçmiş olsun Ertaç'cığım ne haber? Kimler burada bakayım bir ya. Kimler burada bir bakayım. Bir hafta sonra izliyorum diyecek. Tövbe tövbe. Biriyim, mal mısın amına koyayım ya. O nasıl bir laf ya. Allah Allah adam hastanede kalp krizi geçirmiş. Yazdığı cümleye bak ya. o kordi. Ne yapıyorsun? Toksik. <gülüyor> Toksik kardeşim. Arkadaşlar şakaların dozajını kaçırıyorsunuz bazen ha. Neyse. E, teşekkür ederim. Bütün Shimo için güzel dileklerinizi okudum. Teşekkürler. Çok da böyle üzerinde laga yapmak istemediğim bir konu anlayış göstereceğinizi düşünerek başımızdan öyle talihsiz üzücü boktan bir durum geçti ama ay, hayat devam ediyor yapacak bir şey yok insanlar yani ben hep söylerim ya bu hayat kayıplarımızla acılarımızla mutluluklarımızla mix bir hayat yaşayacağız bunları yapacak bir şey yok e işin boktan tarafı sadece ben böyle o son hafta hani bir evcil hayvanının Ölmesi, onu kaybetmek üzerine yaptığım bir konuşmadan sonra bunun yaşanması çok enteresan. Hani böyle bir şey hazır değilim. Böyle bir şeyin ne kadar zor olduğundan bahsedip üstüne bunun olması ne yazık ki üzücü. Çok ani olması çok üzücü. Biliyorum hepiniz böyle bu konuyla ilgili konuşmamı beklemişsinizdir, merak etmişsinizdir. İlk defa yaşamıyorum. 14 yıllık köpeğimi de kaybeden biri olarak. Ama Şimon'un yeri tabii çok başkaydı. Umarım güzel bir şekilde bizi izliyordur, arkadaşlarıyla oynaşıyordur. Bol bol yemeğini yiyip toksikliğine devam ediyordur. Özleyeceğiz onu yani her zaman özleyeceğim. Şimdi ben tabii üstüne böyle çok kapattım kapattım kendimi sıktım. Normalde hayatıma devam etmeye çalıştım son 3-5 gündür ama şu yayında bu konunun açılacağını bildiğim için böyle bir şey oluyorsun nasıl diyeyim. Tüylerim diken diken şu an normalde öyle değildim 5-6 gündür işte yani aştığımı düşünüyordum. O yüzden çok üstüne durmayalım, illa ki konuşuruz zaten. <gülüyor> neden rahmetli oldu, neden öldü? Valla o çok boktan bir hikaye ya. Sittir edelim bence, anlatırım yani. Boşver yani hani... Garip. Anlatırım belki bugün. bu yayının başında böyle şey olmak istemiyorum. Ne sizi de ne kendimi de zaten bir 10 gündür bununla mücadele ediyorum. Gerek Hayır, toksiklemek değil arkadaşlar bu. Ben olsam ben de merak ederim. Yani bir hafta önce şurada yanında oturan, şu koltukta oturan kedi, bir de işin garip tarafı birkaç kişi tepki göstermiş haliyle. Ulan bir tane kedi ölmüş, ne abarttınız tarzda yorumlar okudum. Ee, şunu atlıyor insanlar, birçok kişi kedi sahiplenemiyor, birçok kişi kedi alamıyor. İşte ailesini ikna edemiyor, kendi cesaret edemiyor ama... Şimon'un hikayesi şöyle özel, ben bu piyasaya, bu işlere girdiğim, çok yeni döneminde sahiplendiğim ve aslında hepinizin bu anlara şahit olmasıyla birlikte gelişen bir serüven var ortada. Yani siz onun neredeyse 2-3 aylık halinden 5-6 yaşına kadar ki haline kadar biliyorsunuz, sizinle büyüdü. Yazımda o yüzden söyledim, hani bu aslında sizin de kediniz diye. Ee, ama... Bunu anlamayanlar olacaktır. Çok takılmayın. Editlerinizden biraz kaçtım. İlk beş gün fanch edit izlemedim çünkü herkes edit yapıyordu. Kapı çaldı biliyorum, biliyorum. Ondan sonra Cima başka da bir şey söylemek istemiyorum. Konuyu açtıysa üzdüysek yok oğlum. Ya bunun kaçışı yok oğlum. Kaçabileceğim bir şey değil ya. Yani her gün yüzleştiğim bir şey amına koyayım. Buraya oturuyorum. Aklıma geliyor. Yukarı gidiyorum. Aklıma gidiyor. Sabah kalkıyorum. Hep durduğu yer yok. Bu bu Konuyu açmanız beni üzmez. Zaten üzücü bir durum yani. Editleri görüyoruz. Editler başta güzel böyle gitmiştir de sonra belki tepki gösterenler olmuştur. Haklılar, Haklılar da. Abi kedi sahiplenmek istiyorum. İncelikleri neler? Ya stilet boş ver. Bak işte internetten internetten. Hoş geldin tekrar abi çok alışmışım sana sen olmayınca hep bir eksik gibi hissediyorum geldiğin sonunda seviyorum seni abim demiş Serhat teşekkür ederim kardeşim Abi selamlar sayfamda sana editler yapıyorum en güzel videom bu bunu izleyip sayfama göz atarsan sevinirim Tamam <gülüyor> dur bir bu dursun şu Elren Şef diye bir de abim seviliyorsa özetli kendi 12 gün acısını çıkarız artık e Mecbur çıkaracağız Döndük artık buradayız Sensiz eğlence yok Yak lan bende ne eğlence sanki Anır anır eğleniyorsun amurabeyim. 5-6 Be saat yayın yaptığımızda, 10 saat yayın yaptığımızda. Tezna arkadaşlar abonelik ediniz için teşekkür ederim. Seviliyorsun abim benim demiş. Koca Ahmet. E, Yüz ateş demiş. Kesene bereket. Yok ya o anlamda demedim. Büyük beklentiye girdim. Yanlış anlıyorsun hemen demiş. vero o. Sanki bir yıldır yayın açmıyorsun gibisin Yok lan ben de onun esprisine söyledim. neden geç şu kadardır açmıyorum diye. Yanlış anlamadım ya. Peki bu heyecanının güzelliği. Ya heyecanlanıyorum ben. Ben o heyecanı çok zor kaybediyorum aslında da. Hele böyle yayın açmadığım zamanlarda dönüşüm çok garip oluyor. Onun dışında beş, yani başka bir şey yok arkadaştır işte. Ne yapayım aynı devam ediyor. 5-6 gün yok gibi bir şey. Sonrasında ufak ufak işte işlere biraz ara verdim. Kendimle ilgili biraz kararlar aldım tabii boşlukta. İnsan sevdiği bir şeyi kaybedince meşgale arıyor ya. İşte o meşgalelerde aslında ben ne kadar çok kendimi yorduğumu fark ettim. Bu yorgunluğumun e, yayınlarıma nasıl yansıdığını sorguladım, izleyicimle olan iletişimimi sorguladım. Birazcık aslında iyi oldu. Bir takım kararlar aldım. Yayın takvimlerimi, yayın düzenimi, işte sizin bilmediğiniz dalaştığım, giriştiğim işlerden vazgeçtim. Çoğunu rafa kaldırdım. Sikerim dedim ben bu yaşta bu kadar yük kendime niye bindiriyorum? Otur yaptığın işi yap işte, fantazilere girme dedim. Öyle ekiple işte son 3-4 gündür biraz toplantılar yaptım. Yayınlara da başladım. Abi senince akşamları boşluk oldu, program gibi akşamları ya yaz şey gibi düşün. Ben oğlum bak, siz izleyici olarak diyorsunuz ki abi boşluk oluştu. Ben de yayıncı olarak Boşluğa giriyorum ne kadar böyle oh ulan amana koyayım yayın yok yani bu dönem o dönem değil de Şimdi ne kadar oh ya biraz dinleneyim dur bir 5-6 gün nefes alayım desem de Ciddi bir alışkanlık var bende oğlum onu atlıyorsunuz siz Düşünsene 5-6 yıl 5 kaç ya 5-6 yıl deyip duruyorum şimdi 5 yıldır yaptığım bir fiiliş 6-7 bin saat yayın Uzaklaştığında kendi adıma boşluğa düşüyorum lan Ulan diyorum yani hani ne yapacağım ben şimdi yayın mı yapayım yayın da yapamıyorum. Şununla uğraşayım, bununla uğraşayım falan diyorum. <Gülüyor> ben başından beri dedim abi senin yayının yine sıra her yerde şeyle uğraşıyor, her şeyi yetişmeye Ne dedin? Ananı yetişmeye çalışıyorsun. Göz göre göre kendini yoruyordun, yıpratıyordun yapma artık böyle. Ee, biraz öyle bir radikal kararlar aldım. Ee, bir de çok yalnız mücadele ediyorum bu konularda. O sebeple de ağır geliyor. Ağır gelince de yine fixlemeye gidiyorum. İnatçıyım bir de ben. Ulan bu iş yapıyorsan yapamazsın ha potansiyelin var. Allah sana bir beyin vermiş. Bir sabır seviyesi vermiş. Bir yetenek vermiş hepimize olduğu gibi. Onu zorlama yani. Evlen abi. <gülüyor> ne olacak ev, evli? Evli olunca ne oluyor babuş? Bir anda benim ne oluyor? Yayınlarımı karım mı yapacak? <gülüyor> ya da ne diğer işlerimi karım yapacak? <gülüyor> Arkadaşlar evlenince... Var olan problemler 10-15'e katlanıyor. Amına amin bunu anlayın artık lan. Öyle sandığınız gibi değil o analarınızın babalarınızın. Evde işte ne bileyim kahve yemek memek yapılıyor rahat diyorsun düzen. Lan oğlum 5 problemim varsa 15'e çıkıyor lan. Kendinize gelin. Allah Allah. Sonra benim niye bekar ol... <gülüyor> neden evlenmediğimi sorguluyorsunuz. Duymasın şimdi kimse de ya, aramızda kalsın. Kaç defa bunu anlattım size Adamın hayatı sikilir hayatı Sen ne diyorsun? <gülüyor> Sıçtık şu an bu arada neyse <gülüyor> A101'de taksit var mı? Oğlum o mim nereden çıktı lan? Tekneden dolayı çıktı değil mi o? Beni koymuşsunuz bir de ucuza koymuşlar adiler Askerlik anısı bilmem ne paketi yüklemiş 200 liraya bırakmış beni Evet, en son aramızda kalsın dediğim bir şey vardı, özel bir anım. Bin kişinin izlediği bir yayında. O videoyu biliyoruz. Kaç, kaç oldu? 6 mı? 7 mi? 8 mi oldu? 10 mu oldu? Ne oldu? 7 mi? Olsun. Ben hiç dinlemedim onu biliyor musunuz? O aşk hikayesi videosunu oturup da 40 dakika dinlemedim tabii kendimi anlattığım için. Ama çok nadir de olsa arada yorumlarına bakıyorum. Ya beni ben yapan videolardan bir tanesiydi o vallahi. Aramın areyi kumu. Japonca dublaj parti geldi. Ya selamun aleyküm. <gülüyor> Keyfin yerine gelir. Keyfim yerinde arkadaşlar. Şey değilim. Hani sıktığım bir durum yok. İyiyim yani. Hani toparladım. Zaten öyle olmasa yayın açmazdım. Ben de bilirdim 3 gün sonra yayın açmayı da. ne ağlamalı yayın mı yapacaktık amına koyayım ya? Yani, olmaz o. Sinir bozucu bir durum Oğlum siz beni hep böyle güçlü gördünüz Beni zayıf görmemelisiniz tamam mı?